Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin, Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce kutusunu açtığımız Poco X3 NFC cep telefonunun bazı ilginç özelliklerine göz atacağız. Biliyorsunuz biz bu telefonu kutusundan çıkarmıştık. Hatta onu da izlemek isterseniz yukarıdan ben şimdi bir tane link çıkartayım size. Oradan kutu açılım videosunu izlerseniz en azından kutu içerisinde neler olduğunu da öğrenmiş olursunuz. Bu güzel ve siyah sarı renkli kutuda da. Neler olduğunu en azından siz de görmüş olursunuz. Ama biz bu videoda telefonun farklı özelliklerinden biraz bahsetmek istiyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu ürünün bir de inceleme videosu gelecek arkadaşlar. Onu da Osman çekti arkadaşlarımızdan. Ve o videoda çok kısa bir süre sonra yayına gelecek. Hem incelemesini izlemiş olacaksınız. Hem kutu açılımını hem de şu anda izlemekte olduğunuz bu özel videoda. Poco X3 NFC'nin özelliklerini Göz atmış olacağız. Şu anda ekranda görüyorsunuz bir teknik tablo görülüyor. Bu teknik tabloda cep telefonun özelliklerini görüyorsunuz. Ama Poco X3 NFC'nin özelliklerine baktığımızda aslında bize biraz daha şöyle bir imaj veriyor. Bu telefon oyun için geliştirilmiş olduğu imajını veriyor bizlere arkadaşlar. Nereden bu kanıya vardık? Bir kere ilk bakışta gözümüze çarpan şey nedir? Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 732 g Chipset arkadaşlar. Şimdi bu chipset önemli. O sonundaki G harfi özellikle diyor ki bize şunu söylemiş oluyor arkadaşlar. Ben bir oyun cep telefonuyum. Tabi bu şu demek değil. Oyun dışında performansı yok mu? Var. O anlamda da performansı fazlasıyla yeterli. Ama şunu bize ifade ediyor. Diyor ki biz oyunlar için biraz optimize edilmiş bir işlemci bu ve ilk kez de bu arada Poco'nun bu modelinde kullanılıyor. Şu anda en azından biz bu incelemi çektiğimiz tarihte Türkiye'de ve dünyada da bu geçerli arkadaşlar. Bu işlemciyi kullanan bir cep telefonu şimdilik yok. Ama muhtemelen önümüzdeki günlerde olacaktır diye tahmin ediyorum. Ayrıca ekrandaki şu anda gördüğünüz verilerden de anlayacağınız üzere özellikle 6 GB RAM'inin olması önemli bir etken arkadaşlar. 64 ya da 128 GB depolama alanı seçenekleri olacağını söyledim. İki farklı sürüm var zaten. Türkiye'de satılıyor bu iki sürümde arkadaşlar. Ve baktığımızda da bu Qualcomm'un 732G chipseti ile de çok güzel bir deneyim bize sunuluyor. Peki nasıl oluyor bu iş? Mesela onu merak ediyor olabilirsiniz. Yani günlük kullanımda nasıl bir telefon? Herhangi bir sıkıntısı yok. Yani bütün uygulamalarımızı yüklüyoruz. Android ekosistemindeki bütün uygulamaları yüklüyoruz. Herhangi bir şekilde sıkıntısı bir şekilde çalışan bir cep telefonu var. Tıkanma vesaire yok. Takılma yok. Ve 6 GB RAM'in de etkisiyle arkadaşlar ki hani 4 GB zaten artık neredeyse günde standart haline geldi ama Poco'da 6 GB RAM kullanılmış. E, uygulamaları bir sürü uygulamaları arkası arkası açsanız bile herhangi bir sıkıntı yaşamadan telefonun performansını kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu genel performanstan sonra biraz da aslında oyun performansından bahsetmekte fayda var. Biz bu ürünle birçok oyun yükledik arkadaşlar. İşte PUBG Mobile'ndan tutun da aklınıza gelebilecek bir sürü oyunu yükledik deneme imkanı bulduk. Oyunlarda çok güzel bir kesintisiz bir deneyim sunuyor. Yüksek çözünürlüğün yanı sıra şimdi ekranımızda baktığımızda arkadaşlar bu telefonun ekranı 6.67 inçlik 1800-2400 e piksellik Full HD Plus bir ekranımız var. Bu ekranın çok önemli bir özelliği var arkadaşlar. 120 herze kadar ekran yenileme desteği sunuyor. Nedir bu 120 diye belki aramızda merak edenler vardır. Özellikle son yıllarda monitörlerde falan da olmaya başladı. Yavaş yavaş anladığım kadarıyla. Bilgisayarlara da gelmeye başlayacak bu özellik çok daha yumuşak bir kullanım sunuyor arkadaşlar. Oyun oynarken ya da normal bir hani menüler arasında geçerken bile çok yumuşak bir size geçiş imkanı sağlıyor. Hatta bu telefonda ekstradan bir özellik daha var. Dokunmalarda da 240 Hz'e çıkıyor bu yenileme hızı. Bu da ne oluyor demek oluyor arkadaşlar? Özellikle oyunlarda çok daha akıcı bir Deneyim size sunarken normal günlük kullanımda da menülerde gezerken uygulaman arasında gezerken de çok başarılı bir deneyim sunmuş oluyor bu 120 Hz ekran. Şimdi oyunla ilgili tabii ki sadece mesele 120 Hz bitmiyor arkadaşlar. Birçok teknoloji de var bu telefonun üzerinde Poco X3 NFC'de bir kere Adreno 618 Elite Gaming serisi bir GPU var. Yani ekran kartı özellikle oyunlar için geliştirilmiş yani aynı işlemcide olduğu gibi. Aynı zamanda cihazın bazı donanımsal özellikleri de var. İşlemci ısısını 6 dereceye kadar düşünen genişletilmiş bakır ısı borusu kullanılmış. Bu da özellikle böyle hani çok yoğun oyun oynadığımız zaman bir, bir dedik ki yarım saat oynadınız, bir saat oynadınız, cihazın ısınmasını minimize ediyor. Yani illaki ısınıyor tabii ki ısınmıyor demiyoruz ama hani böyle elinizi yakacak kadar ya da e, telefonu kapatacak kadar ya da birazcık ara vermenizi gerektirecek kadar bir ısınma olmuyor. Çünkü kullanılan bu tarz teknolojiler cep telefonunun soğuk kalmasını ya da serin kalmasını sağlıyor. Öte yandan oyun performansını etkileyen bir diğer teknoloji ise birden fazla grafit katmanını bir araya getiren Liquid Cool teknoloji 1.0 Plus ya da Türkçesini söylememiz gerekirse sıvı soğutma teknolojisi 1.0 Plus arkadaşlar. Bu da yine oyunlardaki bu hani ısınma sorununu ya da ısındığı zaman cihaza zarar verme durumunu ortadan kaldıran çok yeni bir ve güzel bir teknoloji. Poco X3 NFC'de bulunan bir diğer teknoloji ise Game Turbo 3.0 teknolojisi. Bu da aslında yazılımsal bir çözüm arkadaşlar. Bu çözüm sayesinde oyunlardaki performans yine üst düzeye çıkartılıyor. Oynadığınız oyunlarda veya işte bütün oyunların içindeki grafikler vesaireler sizin için özel olarak optimiz edilmiş oluyor. Ve telefondaki en üst deneyimi yaşamanız için size özel bir e, ortam oluşturuluyor. Ve sizde bu Game Turbo 3.0 sayesinde telefonun tüm bu oyun özelliklerini sonuna kadar kullanabiliyorsunuz. Telefonda yine oyunla ilgili enteresan bir özellik daha var arkadaşlar. Telefonun Z ekseni doğrusal motoru farklı senaryolar için 150'den fazla titreşim modu sunuyor. Yani bu da özellikle mesela oyun içinde oynuyorsunuz PUBG'de. Arkanızdan birisi geliyor onun ayak seslerini, ayak işte vuruşlarını filan duymanızı sağlıyor. Ya da bir silah atıldı, bomba atıldı, bir şey oldu. Oyun içinde artık hangi oyunu oynuyorsanız o sesleri çok daha net ve doğru bir şekilde duymanızı sağlıyor arkadaşlar bu titreşim modunun en azından hani titreşim şeklinde size sunduğu bu teknoloji Poco X3 NFC'de bulunan bu yüzdürmez teknolojisini isterseniz 60 60'a düşürebiliyorsunuz. İstiyorsanız da cihaza bıraktığınız zaman yani telefonun akıllı özelliklerine ya da yapay zekasına bıraktığınız zaman o sizin için hangisi uygunsa ve hani pil durumunu da göz önünde bulundurarak isterseniz 60'a düşürüyor, 50'ye düşürüyor, 90'a düşürüyor veya 120'ye çıkartıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir dinamik bir sistem de var. Yani Dynamic Switch adı verilen bir teknolojisi var. Bu teknoloji yardımıyla ekranın e, yenileme hızı da otomatik olarak ayarlanmış oluyor. İsterse siz menüden bunu doğrudan 60 Hz ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi ekran deneyimiyle ilgili birazdan bahsetmek istiyorum. Şimdi dedik 120 Hz dedik ama 240 Hz'lik bir dokunma hissiyatı da var. Yani dokunma tepkisi de var. Bu da şöyle bir özellik getiriyor arkadaşlar cep telefonuna. Rakiplerine oranla %33 daha hızlı tepki verebiliyor dokunma. Tarafında düşündüğümüzde Yani bir ikona tıkladığınız bir oyun içinde bir şeye bastığınız veya bir uygulama içinde bir noktaya dokunduğunuz rakiplerinden %33 daha hızlı bir tepki veriyor bu 240 Hz çıkartılabilen dokunma e, tepkisi sayesinde arkadaşlar bu zaten otomatik yapıyor sizin bir şey yapmanıza gerek yok bir ayara vesaire gerek yok sistem sizin yanınızda otomatik olarak zaten dokunma tarafında 240 Hz çıkartıyor yenileme hızını bu da daha hızlı ve daha akıcı bir kullanım deneyimi sunmuş oluyor sizlere. Şimdi biraz da kameralardan bahsetmek istiyorum. Kameralarımız 64 megapiksellik ana kamera, 13 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de alan derinliği kamerasından oluşuyor. En azından ana kameramız bu şekilde arkadaşlar. 64 megapiksellik olan bu bütün ana fotoğrafları çektiğimiz ve 1x olarak hani kamerayı açtığımızda karşımıza 1x olan gelen bu ana kameramızın aslında arka planına baktığımızda Sony'nin IMX 682 sensörünü kullandığını görüyoruz ve bu kameranın diyafram aralığı ise F1.89 arkadaşlar. 13 megapiksellik ultra geniş açı kameramız ise F2.2 diyafram açıklığıyla geliyor ve 119 derece görüş açısı bize sunuyor arkadaşlar. 2 megapiksellik bir makro kameramız var ve 2 megapiksellik de bir derinlik kameramızın olduğunu söyleyelim. Bu arada ana kamerada 2x'lik zoom da yapabiliyorsunuz. F2.2 diyaframlı bir 20 megapiksellik de bir ön kameramızın olduğunu söyleyeyim. O da yine güzel fotoğraflar çekebiliyor. Bir sürü efekt var arkadaşlar. Onları da ben baktım böyle enteresan cyberpunk efekti var. Çeşitli efektler var. Hatta enteresan bir video da efekti de buldum arkadaşlar. Vlog çekiyor sizin için. Kamerayı belli yerler tutuyorsunuz. Kısa kısa videolar çekiyor ve bunları bir müzikle birleştiriyor. O da enteresan olmuş. Ondan da bir tane örnek koyacağım ve hem ön hem arka kameraların hem video hem fotoğraf örneklerini şimdi sizlerle paylaşacağım birazdan. Bu arada ana kameranın 4K 30fps, ön kameranın ise 1080p 30fps video kayıt yapabildiğini de belirtelim. Şimdi o videoları bir izleyelim. Hem Ön hem arka kameranın video ve fotoğraf kalitesinin en azından siz de kendi gözlerinizle görmüş olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu Poco X3 NFC'nin ön kamerasını kullanarak kaydediyorum Ön kameramız 1080p 30fps video kayıt yapabiliyor. İşte kameranın ön kameranın görüntü ve ses kalitesi de bu şekilde. Evet arkadaşlar bu videoyu Poco X3 NFC'nin ana kamerasını yani arka kamerasını kullanarak kaydediyorum ediyorum. O da 4K 30fps video kayıt yapabiliyor. İşte telefonun ana kamerasının video performansı bu şekilde sesi ve görüntüyü şu anda bu kamera üzerinden kaydediyoruz. Cihazda video manakletleri için bazı ekstra özellikler de bulunuyor arkadaşlar. 4K video kayıt yapıyor dedik zaten bunu söyledik. Video yakınlaştırma var onu da söyledik. İşte odak e, kilitleyebiliyoruz. AF kilidi gibi özellikler de var. Bir de log raw format desteği var arkadaşlar. Bu log raw format desteğiyle çok daha e, ham videolar çekip bunları istediğiniz gibi daha sonra post production dediğimiz bilgisayarda veya başka yerlerde güzel videolar haline getirebiliyorsunuz. Bu da enteresan bir özellik. Vlog modundan bahsettim. Bu Az önce örnekleri de izlediniz zaten. Çok enteresan videolar oluşturmanızı sağlıyor. Benim hoşuma gitti. Özellikle böyle hızlı, basit ve pratik bir kısa videolar çekeyim dediğiniz zaman çok işinize yarayabilecek harika bir özellik olmuş bu Vlog özelliği. Şimdi telefonla ilgili belki merak eden önemli özelliklerden de. Bir tanesi de pil tarafı arkadaşlar. Bu küçük canavarın içinde 5160 miliamperlik yanlış duymadınız, 5160 miliamperlik bir pil var arkadaşlar. Bu pil bizlere, mesela ben PCMark battery testi yaptım, 16 saate yakın bir değer verdi arkadaşlar, 16 saati biraz da geçti. 16 saatlik bir kullanım imkanı sunuyor. Yani bu telefonu aldığınız zaman, PCMark battery testi belki bilmeyenler vardır aramızda, bayağı detaylı bir test yapıyor ve o test bittiği zaman da telefonun tamamen şarjı bitmemiş oluyor. Yani ortalama bir kullanımda 2 günü çok rahat çıkartacak bir pili var üzerinde. Yani günlük olarak kullandığınızda 2 gün gidecek bir cep telefonuna karşı karşıyayız. Bu da bence pil anlamında iyi bir şey. İyi olan başka bir şey daha var. Onu da söyleyeyim. Şöyle koyalım telefonumuzu yerine. Şöyle bir adaptör çıkıyor kutusundan. Cihaz şimdi 33 Watt desteğiyle geliyor. Şimdi bazı modellerde bazı markalarda biliyorsunuz kutusu telefonun kendisi işte 50 Watt destekli örnek veriyorum. Ama kutudan. Ne yazık ki o 50W'ı destekleyen bir adaptör çıkmıyor. Xiaomi ne yapmış arkadaşlar? Poco X3 NFC'nin içine 33W destekli güzel bir adaptör koymuş. Evet şimdi bu adaptörle beraber arkadaşlar bu cihazın 0'dan 100'e dolması için gerekli olan süre yalnızca ve yalnızca 65 dakika. Yani 1 saat 5 dakikada bu telefonu Poco X3 NFC'yi kendi kutusundan çıkan adaptörü ve kablo ile beraber 65 dakikada şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki hani benim 65 dakikam yok ya. Ben hemen birkaç dakikada bir şeyler yapsam nasıl olur derseniz. 30 dakikada %62 oranında şarj oluyor. Yine bu cep telefonu. Bu da çok güzel bir değer. Çünkü günümüzde arkadaşlar bu hızlı şarj oluyor. Çok önemli. Ee, tam evden çıkacaksınız ya da çok az bir vaktiniz var. Böyle 5-10 dakika şarj edeyim. Beni işte işe gidene kadar götürsün ya da bir yere gidene kadar benim işimi görsün. Gidip gelene kadar en azından ben bu telefonu kullanabilir halde tutayım dediğinizde hızlı şarj özelliği çok önemli bir hale geliyor. Yavaş bir şarjı olan bir cep telefonu alırsanız ya da adaptörü yavaş şarj ediyorsa çok büyük sıkıntı olacağını söyleyelim. Poco X3 NFC'de böyle bir sorun yok. Kutusundan hızlı bir şarj adaptörü çıkıyor. Cihazın kendisi de oldukça hızlı bir şarj teknolojisini destekliyor. Evet sevgili teknoloji oku takipçileri. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Poco X3 NFC modelinin biraz farklı özelliklerini anlatmaya çalıştık. Söylediğim gibi detaylı bir inceleme gelecek. O detaylı inceleme gelene kadar ürünle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz. Hepsini değerlendiriyoruz. Bildiklerimizi veya fikrimizin oldukları konusunda da mutlaka ve mutlaka yorum yazıyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar var. Biliyorum onları. Ben tek tek söylemeyeyim. Siz abone olun kanalımıza ve kanalımızı büyütmek için bize destek olmaya her zaman olduğu gibi devam edin arkadaşlar. İsterseniz bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal adı takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.